gerçekleri korkutucu şekilleriyle değil de e, net biçimleriyle anlatabilmek. Yani hastalığın korkutucu boyutları olabildiği gibi tedavi edilebilir boyutları, yapılabilecek şeylerin çeşitliliklerini de göstererek anlatmak.